Hepinize Anbos, Hepinize evet. hoş geldiniz, şerefsiz, sus. İnşallah düzgün bir e, GTA 3 videosuyla karşınızda mıyım değilim bence video boh olacak. Videonun ortasında gene biri gidecek. Oyun dondu. Evet. Bende de dondu. Bende de dondu. Oyun Herkes de dondu, dondu. değil mi ondu. oyun şu an? Evet. Evet. Ha tamam. Bende donmadı. Rahat <Gülüyor> edin. <Gülüyor> Hayır biri bende donmadı zesi var hepimiz göç olacağız ama hepimiz. Hadi bakalım. Şimdi Nuru bunu biliyor musun ne olduğunu? Evet. Buraya yani alt, Altımızdaki uçuyor. Şuradan nereden geldi? O şey, kazandım ben. atmış çünkü. Abi, Abi taktik buldum. Arabalarını patlat. Değil mi? Evet. O oradan arkaya gitmiyor yalnız. Sıkıntı Hadi oğlum hadi hadi. Hop kafaya. Tül. Abi vuramadım. Ben ben bir tane vurdum da öldü mü? Tam düştü, <gülüyor> Tamam ben öldürdüm. <gülüyor> Tam Radon. Radon öldürdüm ben. Easy. Come on back. Buraya gel. Aha vallaha bu sürmesini bilmiyor. Şey sık Oha yetişemedim. Abi gördün mü? Ben de yetişemedim ve ben patlayacağım ama ama pat. Aa çarı geldi. Düzeldi, patladı. Ha çarı girdi mi? Hello Helomadı. Adam... Abi iyi güzel girmiş. Geliyorum! Bekle beni! Lan. Öldü lan! Mal kendi kendini öldürdü! <gülüyor> ya bunlar... o Bana geldim! Bana Geldin, bana geldin, geldin bana mi? Bir... İyi güzel güzel güzel! Bu, bu sefer ikisini birine yeriz! Sıkıntı yok! Haa bakın şimdi kim, kim kim Ya hadi fakir! Süleyman! Abi, bu arada Süleyman başarıyoruz ya. kardeşim! Beyler bu arada bakın şey yapanı kullanmak yok ha! Bak! Biz, biz abi, abi, abi, abi Ben az önce onu kullandım! Kullandın kullandın! Kullanmadım ya! Yemin ediyorum kullan! Nuru! He? Öldürüyoruz muyuz Nuru'ya? Evet abi öldürüyor muyuz? Boom! Headshot Nur arkandan, geliyorum. Geliyorum. Nur arkandan geliyor, Nur arkandan, hey. arkandan geliyor, arkandan geliyor, arkandan geliyor abi, abi, abi. geliyor. Abi ne oluyor abi abi ben Bana, bana, bana doğru atl... Aha! Şerefsiz yer bulmuş ki Ne var? Hıhaha! Gel lan buraya! Şimdi bak bekle bak bekle bak bak bak tut bak geliyor bak geliyor bak. Geliyor, geliyor geliyor Olmadı, geliyor geliyor geliyor geliyor Bana! Headshot Geliyor Abi lan sen orada Be <gülüyor> Oha, o araba ne, ne biçim lan öyle. Düşüyordum. Oy. Allah Dur. düşüyordum hırrim. Dur, bekle, bekle, geliyor, geliyor. Şöyle gidiyor, böyle atar. Ay, şerefsiz yönünü değiştirdi. Oy, yakın geçti ah. ha. Oğlum siz ne kadar nobsunuz lan? Daha bir tane bile konteyner düştünüz gerçi. Bir tane daha düşüremediniz. Hadi, kımo. Ben öldürüyordum ben. Yani öldü mü? Yo. O zaman Bak şimdi öldü. Bak şimdi öldü. Hadi, kımo. Bak şimdi zaten geliyor, geliyor geliyor geliyor geliyor geliyor oop bu ölmem ki ben o onunu öldü mü a o bir <gülüyor> ya bir şey diyeyim mi bir dojum var bir dojum abi var Aha, ya o salak nasıl yaşıyor hala <gülüyor> salak işte come on come on come on come on gel abi, gel salak şansı var bu ama ne kulum anne anne aburada Hop düştü. Abi abi siz nasıl oynuyorsun? Şu Allah. bir. Allah. Şey lan lan şey bitti. Galiba, galiba, galiba, galiba. Bitti mi lan lan lan lan lan. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Abi RPG'nin şeyi bitti ama ben ne yapacağım? Aha geçmiş bekle orada. Olacağım. Oğlum söylemeyeydin lan bari. Anlamazlardı bu mallar. Sıkmış gibi yapardın oyalardın şimdi şimdi bana fokuslanacaklar. Neyse tamam ben derim şimdi izle. izle. Abi sabitlenen roketi kullanmak i̇zle. var mı? İzle. Yok yok kullanmak yok. Hop come on. Hadi bakayım. Ah flair var lan nasıl? Şarre. Sanki birilerinin sesi geliyordu ya dayanın. Ne oldu? O? Abicim beni oynadan atmasaydın. Come on everybody. everybody. Kaç, kaç. <gülüyor> Adamım ne kadar kolaysınız ya? <gülüyor> e, ne Yok edeceğim sizi. Ateş etmem var mı hocam- Daha değil, daha değil, daha değil. daha. Birazdan edeceğim. Deeeee <muz miejsce> neee! Aa ohaa! T, T-iliminin kabiliyeti bayağı güzelmiş lan. Ara görüşsüzü beyer! Ha aman ha, kodum varım. Ooooo! İkisini bir aldım. Tabi. Ay proxy ayrı, sticky ayrı. Bana ne, bana ne- BANA NEEEEE! Ne bana ne, ne, bana ne, ne oğlum? Sticky'de kendini atıyorsun, Proxy'de sadece şey ee, yapıyorsun. Şey Süleyman, kendin Süleyman arkadaşlık bro, arkadaşlık bro. Ha. Ay atamadım. Bana mı geldi? Üstüme gelmiş. Gitmiyorum amına koyayım. Kim kim attı lan bunu? Ay gidemedi. Öyle gitmiyorsunuz yalnız oradan. <gülüyor> Bu bombayı, B bir dakika. Herkes bir G'ye bassın her Allah aşkına. Bir G'ye basın. Bende bas yok mi? bomba yok bende bomba yok. Al atma atma atma. Seymal G'ye bas. <gülüyor> tamam. Ya bu ne <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına bomba olmasın sadece silah. Reymal <gülüyor> ağzına sıç. ne ne ne. Hadi. valla bomba var bu arada. Bom, Bombalı bir oyun oynamaz. Arkamdan gelebiliyor musunuz mu? Easy. Ana patlamadı lan durdur. Dur çek alamadan! Patlamadı lan! Oğlum ben önümü görmüyorum ben Rıza sana bakmaktan. güzel güzel güzel Come on. Şunla alamadan bari patlatayım ya. Görüşürüz. Gidiyor <gülüyor> gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor gidiyor! Tamam. <gülüyor> Aa benim lastiğim patlatmış bir tane ibine Hangi ulan şerefsiz ayisiyetsiz? Ayiseymiş sen o ilk herhalde denedim ben. Oğlum. Geliyorum ulan. Öyle öyle bir dönüş yaptım şuradan. Patlak lastikle gelemiyorum. Geleceğim ama. Gelin buraya kımon. Hadi, hadi kımon. Hızla. God, why motherfack? Patlamadı lan. Aa patlama dikizide. de Evet. lan aşağı düştü. Lan iki robu. O lan iki robu. O da iki robu işte bizimde. Oğlum bu oyunu size dar edeceğim dar dar. Aldı. Işte. Hadi come on. Aşağı düştü. <gülüyor> bu ne ya? Hadi <gülüyor> gerçek mi bu ya? Oğlum yarışacağız ha. Yarışmamız lazım. Hiç oralı değilsiniz. Evet geliyorlar. Yarışmamız <gülüyor> ya. ya ya Ay ay ay lastiğim patladı. Çek çek point'i oradan aldım. Hadi, <gülüyor> Hadi Allah'a emanetim. patladı diyor oldu ha valla. Yürü yürü yürü. Geç geç Süleyman, Süleyman Tur. geç. dur Bekle bekle Süleyman. Süleyman gel. Oğlum benim lastiği <gülüyor> niye <gülüyor> patlıyor? <gülüyor> Şaka gibi ya. İlker abi, abi öldürme işte. abi görüşürüz. öldürme. Aman lan koydum. Ay ay. Ya aşağı bak birde iki tane bomba atmış. Arkada kalan namına koyayım. <gülüyor> Hop. Yavşak. Ali. Bir de oğlum lastime patlatmayın kecem öbünizi yeter lan. Hadi baki. Hadi come on, come on, başla. kullanmak oldu. Şey, şerefsiz full lastiğe çalışıyor bir de. İt. Sana da çalışırım abi. Hadi görüşürüz. Hadi baki. Yaptım. <Gülüyor> Hadi. <Gülüyor> come on. Pipe bomb niye inşallah lan dur Lan ben kaldım Aha pipe bomb da kullanılır Dur şöyle atarsam Ay ay düşüyordum Tamam dur bekle dur bak Buraya bir dakika bak sıkma sıkma bak Bur Buraya düzgün geçelim dur. Burası Burası baya zor Geç geç geç He is fake İki kere çok fenafet. Oy oh, geri atar ev. İki kere abi tarıyor, iki kere bir tarıyor aktiydi. Öbür öbür. Ha, öbür de geldi, kaç. Aman Allah'ım okay, siz iki kişi olunca sorun oluyorsunuz. Lan öldüm. Lan, lan. Öldüm. <Gülüyor> Ay! Şey, oyunun <gülüyor> sesi lan, çay şey aşkındayken düşün. Hadi görüşürüz beyler, ben kaçıyorum. Hop! Come on. Come on, bitch. <gülüyor> Aynen abi Kaldığım yere bak ya. Come on. <gülüyor> abi hi, hi, hi. dur, dur <gülüyor> şuralı ha tamam. Bunu alayım, bu lazım olacak bana. Gel. Hadi. Gel abi gel. Gel. Sidig. Gel gel. Aha. Abi ne yaptın? Hadi Allah hemen çıklar. O nerede kaldı? Aşağı düştüm. Hadi. Hadi bakayım. Oğlum yav şak mısınız salın da oyun oynayak salın Gel lan buraya Siz daha yeni çok büyük tek nine aldım oğlum Sen do et benim st st stickim bitti Harbiden sen do et benim stickim bitti Neyse çağır, çağırıya da bir çekicez o zaman göreceğim ben sizi Haa bak böyle olursun işte karab tim olmak mı? Benim mal kendine Aa. patlatıyor. Ha kendi patlamıyor. Sadece biz patlıyoruz. Oha. Oha. <gülüyor> <gülüyor> What? What? What? What? O <gülüyor> neydi? Oğlum sen oh. nasıl patlamıyorsun? Dibine atıyorsun. Yo, benim... Bu ölüm. <gülüyor> Okuduğun mektebe. <gülüyor> Hadi <görüşürüz>. O <gülüyor> Kaç kişi olduk lan? Ya aman yapayım kaç kişi oldu diye bakıyordum <gülüyor> düştüm aşağıya ya. Ay ya lastim patladı ya. Hadi yo hadi Bekleyin lan geliyorum oraya Amanap Hıiii ya Dedim belki o düşer Bakın lan Hıhıhı Hıhıhı Ah be Hadi bakiiiim C'mon c'mon biç Hadi görüşürüz. Lastim fadır ya. Hadi görüşürüz. Aa hadi görüşürüz. Aa, aşağı atlayan kimdi? Lan abi lan lan. Oğlum ne uçan? oluyor? Come on bitch. Sen nereye lan it? Oğlum <Gülüyor> sen nereye sıkıyon? Ben mi abi? Sen şuna sıkıyorsun değil mi? Kesin. Aynen sen büyük ihtimalle... Abi ben Deagle'la sıkıyorum. Geliyorum. Hadi bakiiim. Gel buraya abi gel. Hadi bakayım. Oğlum sen nasıl patlamıyorsun ya? Çıldıracağım. Ya, pitch pitch. Hadi sen buraya. Gel gel. Buraya gel buraya. Buraya gel buraya buraya. Sen siz biz onlar gel, mı gel, buraya geldi gel. ama kaç karım. Gel lan yo buraya. Yokuldu pezevenkler. Hadi bakayım. Geldim Lan Oğlum, çık, şey. hadi, bekleyeyim, hadi. <gülüyor> hadi bekleyeyim hadi. Hadi bekleyeyim hadi. Hadi birinci bakayım. oldum. Birincilerle ben birinci oldum. Bir bak, birinciyim. <gülüyor> Koyduk mu? <gülüyor> evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik video. Beni sen açan like atmayı unutmayın. Destek olmak istiyorsanız paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağ üstten bu iyi kartından çağrının videolarını da izleyebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.